Teknoloji okudan hepinize merhabalar arkadaşlar şikayetim varın yeni bölümüyle karşınızdayız. Biliyorsunuz önceki bölümlerimizde Vodafone, Turkcell, Turknet, Xiaomi, General Mobile, Arçelik gibi markalardan gelen şikayetlerinizi dinlemiştik ve bunları yetkililere ilettik. Şimdi ise daha doğrusu bu hafta ise konuğumuz Vestel'de arkadaşlar. Vestel'le ile ilgili gelen şikayetleri okuyacağız ve daha sonrasında bu şikayetleri markaya bildireceğiz. Tabi her zamanki yaptığımız gibi belli başlı şikayetleri okuyoruz. Yani gelen tüm şikayetleri okumamız çok da mümkün olmuyor arkadaşlar. Çünkü sayısı bir hayli fazla oluyor. Dolayısıyla yine seçtiğimiz belli başlı şikayetler var. Bunları okuyacağız. Daha sonra ama sitede yer alan bütün şikayetleri markaya ileteceğimizden de emin olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan şikayetlerimize geçelim. Rasim Koza demiş ki fiyat politikasını değiştirmesi lazım. Yerli falan ama... Bakıldığı zaman boşla falan yarışıyor fiyatları. Kardeşim madem yerlisin fiyatını da ona göre belirle demiş. Arkadaşlar aslında burada hani yerli yabancı ayrımı yapmak ne kadar doğru bilmiyorum ama tabii yerli marka deyince insanlar biraz daha ucuz fiyat etiketleri bekliyorlar. Neden? Çünkü lojistik vesaire masrafları yok. Şimdi yurt dışından gelen bir ürünün lojistik masrafıyla Türkiye'de üretilen bir ürünün lojistik masrafının bir olması tabii ki beklenemez. Dolayısıyla kullanıcı da bu noktada biraz daha ucuz ürün satın almak istiyor. Buradan Vestel yetkililerine seslenelim fiyatları biraz daha uyguna getirsinler. Barış Yılmaz demiş ki teknik servis gerçekten sıkıntılı. 3 defa aradık garantili ürün için geleceğiz diyorlar. Gün veriyorlar hep bir bahaneyle gelemedik şu gün gelelim diyorlar. Şikayet ediyoruz oradan da bir sonuç yok herhalde garantinin bitmesini bekliyorlar demiş. Evet arkadaşlar gerçekten garanti kapsamında bu tarz sıkıntılar yaşandığı oluyor mu? Evet oluyor. Fakat bu sadece Vestler'e özel bir durum değil. Baktığımız zaman hemen hemen her markada zaten garanti olsun, teknik servis olsun bu aşamalarda çeşitli sıkıntıların yaşandığını biliyoruz. Mesela geçtiğimiz hafta Samsung'lu konuk etmiştik. Samsung tarafında da Özellikle teknik servise zibilyon tane şikayet geldi. Yani ben hani e, Samsung'a bu kadar çok fazla şikayet geleceğini açıkçası beklemiyordum. Özellikle teknik servis tarafı için. Fakat kullanıcılarına baktığımız zaman gerçekten teknik servisle de bayağı bir şikayet vardı. Yine aynı şekilde Arçelik'te de e, ya da Vestel'de de bu tarz şikayetler olması normal. Çünkü bu markaların teknik servisleri çok geniş. Yani bir sürü yerlerde yetkili servisleri var ve bu servislerin hepsi aman aman muhteşem hizmet vermiyorlardır. Kimisi çağırır işte A semtindeki servisini çağırır. Oradaki servis çok iyi hizmet veriyordur. Gerçekten müşteri memnuniyetini düşünüyordur. Ona göre adam der ki ya servisi gerçekten çok iyiymiş falan. Ama B semtindeki serviste tam tersi bir hizmet politikasına sahiptir. Yani böyle çok müşteriyi umursamaz tavırlar içerisindedir. Dolayısıyla onu çağıran insan da ya bu markanın servisi 5 para etmez diyebilir. Burada dolayısıyla markadan ziyade biraz böyle yetkili servis çalışanlarının, yetkili servisin başındaki insanların kendisine çeki düzen vermesi gerekiyor. Muhtemelen Vestel de bunları inceliyordur ama demek ki incelemeler böyle tam anlamıyla şeffaf yapılmıyor diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar bir sonraki şikayetimize geçiyoruz. Taakaya demiş ki selamlar ne oldu o kadar yatırım yapılan Venüs modelleri neden artık çıkmıyor hazır teşvikte de geldi demiş. Evet gerçekten Vestel bir ara Venüs serisine biliyorsunuz bayağı bir yatırım yaptı. Kenan Emiy Zaloğlu falan oynadı reklamlarda. Ee, daha sonra bu seri hatta böyle ulusal kongreler var biliyorsunuz işte e, MVC gibi. Bunlara falan katıldı. Mobile World Congress gibi. Ee, bunlardan sonra bir ses çıkmadı. Şu anda daha e, Venüs adına ben çok fazla bir şey duymuyorum açıkçası. Yani ileride yeni gelir mi? Ondan da çok fazla bir umudum yok. Ama burada zaten reklam politikası da çok doğru değildi arkadaşlar. Şimdi telefon reklamı yapıyorsunuz. Ünlü birini oynatıyorsunuz o reklamda da. Ne bileyim yani şimdi günümüzdeki kuşak en azından telefon alırken ya bu telefonun reklamda Kenan İmırzalıoğlu oynadı. Ben gideyim bu telefonu alayım demiyor. Ne yapıyor? Açıyor teknik özelliklerine bakıyor. Teknik verilerine bakıyor. Fiyatına bakıyor. Yani sen orada Kenan İmırzalıoğlu'na vereceğin parayı belki o telefonun fiyatından düşsen çok daha fazla, çok daha başarılı olabilirdin. Fakat burada işte e, çeşitli reklam oyunları, ülkemizdeki bu alışıldık reklam kapasiteleri bir türlü değişmedi. Bakın Xiaomi bugün sıfır reklam politikasıyla neredeyse dünya pazarında zirveye oynamaya başladı. Neden? Adamlar reklama verecekleri parayı fiyattan düşüyorlar. Dolayısıyla bizim markalarımızın da artık bu kafadan kurtulup e, reklamlarda ünlü yüzlere o kadar para verene kadar bunları fiyattan düşerek müşteriye hitap etmeleri gerekiyor. Şimdi gelelim bir sonraki şikayete. Ahmet demiş ki ben yaklaşık 7 ay önce evlendim. Giyim 30 bine tüm beyaz eşya, tv ve benzeri aldım. Çamaşır makinesi sıkıntı çıktı. Teknik servis hizmetler aradım. 5 saat boyunca artı Benle muhatap bile olmadılar. Hep bir bahane siz, siz de olun sakın almayın. Artçelik bir arkadaşım aldı. Tek telefonla 1 saat içerisinde geliyor. Artçelik ama Vestel'de hep bir bahane sakın almayın. Sıkıntınız paranız çok olsun. Demin de arkadaş bunun benzer bir şikayette bulunmuştu. Yani teknik servisi arıyorlar. Teknik servis bir oyalıyor gelmiyor vesaire. Demek ki Vestel'in genelinde bu var arkadaşlar. Yani teknik servise ulaşım sıkıntısı mevcut. Doğan demiş ki BIP'le ulaşacak. Çağrı merkezine selam. Ürünler yapsınlar mademki yerli demiş. Ee, bu da BIP'le ulaşım istiyor Doğan da. Yani telefonla ulaşamıyoruz. Bari BIP'le ulaşalım diyor. Muhtemelen Whatsapp'ı da bu son dönemdeki olaylardan ötürü silmiş olabilir. Kenan Doğru demiş ki Vestel ürünlerine bir şikayetinizi iletmek mümkün değildir. Bir yetkiliyle asla görüşemezsiniz. Bu yüzden harçelikten vazgeçmem demiş. Ee, burada da yine Vestel'in özellikle üst kısımdaki yetkililerine ulaşım sıkıntısı dile getirilmiş arkadaşlar. Yani diyor ki Vestel bir ürününüz varsa bunu şikayet etseniz de bu şikayet yetkililere ulaşmaz demek istemiş arkadaşımız. İnşallah biz bu şikayetlerinizi yetkililere ulaştıracağız arkadaşlar. Kullanma kılavuzu, garanti belgesi, servis, fişi, faturayı hepsi dijital olsun bile uğraşmak çağrı merkezinde kılavuzdaki yazı boyutu çok küçük demiş bir arkadaşımız da. Ee, arkadaşlar artık dijital bir çağda yaşıyoruz ya. Bence zaten bu dönemde artık her şeyin dijital olması lazım ki uluslararası firmalar buna çok önce geçtim. Örneğin Apple yıllardır dijital olarak sürdürüyor. Ne oluyor? Telefonunuzun, ürününüzün vesaire. Senin numarasını girdiğiniz zaman garanti süresi her şey görünüyor. Ki bunu yapan başka markalar da var. Ben biliyorum. Dolayısıyla artık Arçelik gibi ne bileyim ülkemizdeki Vestel gibi, General Mobile gibi küresel anlamda başarı getirecek firmaların da artık dijital belge sistemine geçmesi gerekiyor. Son şikayetimizi de okuyalım ve bitirelim arkadaşlar. Özkan demiş ki garanti olarak sorun yaşanmayan bir marka malın arkasında duruyor ama, aması var. Kalite olarak Arçelik'ten aşağıda gibi sanki Arçelik'ten 15 yıllık dolabın var. Plastikleri bembeyaz Vestel'den alınan 5 yıl geçmeyen plastikleri sarardı. TV'lerde yazılım olarak çok gerideler. Yerli TV almak istiyorum ama yazılımlarından dolayı LG ya da Samsung'a kayıyor insanlar mecburen. Smart'ları kötü, esnek çok zayıf durum yazılımda demiş. Evet arkadaşlar, akıllı TV tarafında zaten yazılımsal problemlerin olduğu bir gerçek. Burada ee, Vestel'in haricinde Vestel'in üzerinde söylemiyorum. Diğer yerli TV'lere baktığımızda da belli başlı hani akıllı TV diyor ama siz mesela bir uygulama yükleyemiyorsunuz. İçinde belli başlı uygulamalar var. Nedir işte sallıyorum Netflix işte YouTube ya da Amazon Prime gibi bu uygulamalarla geliyorlar ve bunların haricinde ekstra bir uygulama Yüklemeniz mümkün olmuyor. Dolayısıyla buna ne kadar akıllı TV demek mümkün olur biraz tartışma konusu. Bu sanki eski cep telefonlarına benziyor. Yani içinde ne varsa onunla idare ediyorsunuz. Sadece size internet erişimi sağlamış oluyor. Bu durumda bu televizyon ne kadar akıllı olur o da bir soru işareti diyebiliriz. Evet bu bölümde sizlere Vestel ile ilgili gelen soruları, şikayetleri, önerileri, tavsiyeleri aktarmaya çalıştık. Dediğimiz gibi biz... Sitemizde yer alan başlık altındaki tüm şikayetleri, önerileri vesaire yetkililere iletmeye çalışacağız arkadaşlar. Önümüzdeki hafta yine farklı markalardan gelen şikayetlerle yine karşınızda olacağız. Eğer programımıza konuk etmemizi istediğiniz bir marka varsa bu videonun altına yorum atarak bizlerle paylaşabilirsiniz. Biz de bu markaları programımızda konuk etmeye çalışırız arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.